Başkalarının bilmediği ama senin yumurta ile yapabileceğin mucizelerden bahseder misin? Ben bu lazım olduklarına çok inanmıyorum. <gülüyor> ya ıspanaklı yumurta olur saçmalama canım. Ama tamam baklama konusunda hepinizde hak veriyorum. Püf noktası var mı? Yok. Hiç unutamadığın bir Olay. Ben galiba balık Dünyanın 8. harikasının benim benim. Sen benim istersin, istiyoruz abi. Ben biliyorum 7'sinin de harika olduğunu. Düşünmüyorum dersen biraz abartmış olurum. Şaka gibi. Bak buna mesela evet bence de harika. 10 metrekarenin üzerine 20 kat çıkıyor. Sanatçı olsam <gülüyor> yaparım ama bence salakça. Bence anket. Sonuna kadar izleyen bunu duyduğu zaman geçenki bardağımız çok talep gördüm. Nereden satın alabilirim diye sormuşlar. Beyin ciddiyetini kavralam. Biz neredeyiz? Bu müptezel. Karımız ciddi programına hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Nasılsın yeter? Teşekkür ederim çok sağ olun. Başkalarının bilmediği ama senin yumurta ile yapabileceğin mucizelerden bahseder misin biraz? Yumurtayla yaratabileceğin mucizeleri gerçekten insanlara açıklama. Ben buna hazır olduklarına çok inanıyorum. <gülüyor> Mesela baklavalı bir yumurta nasıl olabilir? Abi direkt ipucu veriyorsun ama şimdi yani. Ben yumurtayla her şeyi karıştırıyorum diye insanlardan çok tepki alıyorum ama bence yumurtanın yakıştığı bir çok şey var. Ama deneme yanılma yani biraz deneysel çalışmalarıma maruz kaldığı için bence sen bu konudan biraz müslahırsın. Evet ıspanaklı yumurta özellikle. <gülüyor> ya ıspanaklı yumurta olur saçmalama canım yani askerde bile bize veriyorlardı. Yumurta koyuyorlardı ıspanaklı üzerine falan böyle zaten. Ayda en az böyle bir 8-10 kez karşına falan geliyordu yani. Ama tamam baklava konusunda hepinize hak veriyorum yani olmadı. Ama şöyle yumurta böyle bir şeylere yakışacağına inandığım zaman Yer mi diye deniyorum. En absürtü zaten baklava olayıydı. Ama niye yaptım? Hangi kafayla yaptım? Onu yaparken yanındakiler neden buna izin verdi? ya yani onu bilmiyorum ama farklı bir tat. Yani tatlı ve tuzlu bir araya gelerek Asla yumurta tadı vermediği Sonra mesela nohutla denedim Oluyor Bak da güzel oluyor yani Nohutla uyuyor yani nohut ezmesi gibi düşün olayı Uyuyor yani ezdiğin zaman nohutu Ben aslına bakarsan şunu yapıyorum Dünden kalan Ve ertesi gün tekrar ısıtılıp yenmesi gerektiği düşünülüp mutfakta dolapta ayrılan Kalan malzemeleri değerlendirmek adına Ondan Yumurtayla bir harikalar yaratıyor Yani şimdi bir Çinli'nin düşünemediği pirinç yumurtayı sen nasıl yapabildin? bize anlatır mısın? <gülüyor> ha bak orada pirincin ihaneti var bak ben sana söyleyeyim. Ayrıca Çinlilerle falan beni kıyasla var adamlar yarasa varasa yiyor. Yani yılanlı yumurta biraz merak uyandırıyor <gülüyor> Ya bana şöyle, orada şöyle bir şey düşünmüştüm. Hani pirincin aslında çok çıtır kalmayacağını düşünerek hareket etmiştim ama pişirme tekniğinde çok uzman olmayınca otomatikmen pirinçli yumurta çok da mantıklı olmadı. <gülüyor> Yenmedim <gülüyor> Ben yumurtayı ziyaret ediyorum. Üzüldüğün kısım orası. Yumurta önemli abi. Yumurta benim kutsalımdır. O yüzden yumurtayla her şeyi yapabilirsin. Yani tatlılarla çok denemeyin. Tatlılarla çok olmuyor. Ama tuzlu birçok şeyle oluyor. Yani böyle tatlarını böyle biraz zihninizde canlandırdığınız zaman içerisinde yumurta olursa nasıl olduğunu düşününce birçok şeyle yumurtayı karıştırmışlığım var. En garibi baklavadır. Abi baklava bilinçli bir şeydi. Gerçekten. Keşke baklavayı direkt yeseymişim. Neyse sağlık olsun. Yani ya. bir püf noktası var mı? Yok. Tamamen pırstağın. <gülüyor> <gülüyor> Aklına ne gelirse koyuyorum yumurtanın içerisine. Bakayım daha absürtü ne var? Standart herkes yapıyor. Zeytinler, biberler, ne bileyim menemen tadındaki o ıı, değişik varyasyonları falan. Herkes yapıyor zaten. Ama ben ne yapıyorum işte dünden kalan makarnayı biraz daha ince ince doğrayıp yumurtayla harmanlayarak makarnalı yumurta şeklinde Bu yumurtayı adlandırsaydın yani bu yumurtanın yapım şeklini işte sunuluş şeklini adlandırsaydın hangi şehirle isimlendirirdin? Hangi şehir bunu yapabilirdi? Yumurtayı bu şekilde karıştıracak bir şehir Yok abi hiç öyle bir şey aklıma gelmiyor Şu an düşünüyorum yani bu kadar karman çorman vesaire bir şeyleri bir araya getiren şehir hangisi olabilir? Mesela Malatya kayısılı döner yapmıştı Kayısı bu döner. Kaçlı döner. Yani Malatya'da kayısı bu dönerini duymamıştı. Hiç çok başarılıymış bu arada. Zaten bu memleketlerin şey durumu var. Oraya özgü olan neyi varsa tüm yemeklerle onu birleştiriyor. Galiba ben de yumurta cumhuriyetinin bir vatandaşı olarak yumurtayı bütün yiyeceklerle birleşeceğine inanıyorum. Yani gerçekten inanıyorum bunu. Yani yaparken o kadar inançlı yaparım. Yiyince güzel olmayabilir ama bence başarılı. Yani yumurta konusunu çok açmasaydı. Keşke de iyisi. Sağlı konusun. <gülüyor> Karnızı dördün teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet bal şeker. Şeker baklavalı olmasın. O çok kötüydü ya. Yani o zıraptı yani. Baklava düşündüğüm çıtırlıkta ve lezzette kalsaydı ve yumurta... Hiç, hiç olmuyormuş. Hiç düşünmemişim. <gülüyor> Şu an tadını düşündüm ama hiç gram alakası Biri yok. Biri denemek isteseydi. Yapmasın. Hangisini yapması lazım? Hiçbirini yapmasın. <gülüyor> dümdüz yumurtasını yesin. Yani ben yaparım onu istiyorsa. Son olarak bunu söylüyorsun. Yani sadece yumurtayı. Abi yumurtayı dümdüz yiyin. Öyle sucuklar? Mesela ben sucuklu yumurtayı sevmiyorum. Mantıksız geliyor. Yani baklamaları istiyor. <gülüyor> Yapan birinden bunu diyor bak çocuk diyor <gülüyor> Yok sucuk bana dokunuyor o yüzden yani. Gün boyu sucukmuşum gibi davranıyorum. Yani gün boyu bir Kayseri'ymişim gibi geziyorum ortalıkta. Ama yumurtayı her şeyle karıştırabilirsiniz. Tamamdır. Tuzlu. Herkesin hayatta unutamadığı bir olaylar, olay var yani, yani senin başına gelen en inanılmaz olay neydi hiç unutamadığın Hiç unutamadığın bir olay Abi bir şey söyleyeceğim ben galiba balık hafızalıyım böyle sorular sorulunca hiçbir şey gelmiyor aklıma mesela işte Hiç unutamadığın kişi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiç unutamadığın yemek Bak da galiba... balıyım <gülüyor> Ben galiba bir şeyin unutulmaz kılması için hayatında devamlılığını sağlıyor olması gerekiyor yoksa eğer geride kaldıysa böyle geride kalanı çok siliyorum gibi geliyor bana. Örnekle bir olay yaşıyorsun, Evet asıl Kerem bir kız arkadaşım var. Kız arkadaşında çok büyük bir aşk yaşamışsınız vesaire sonra ayrılmışsınız. Eee hiç unutamadığım aşkım. Hayır değil abi yani unutamamış olsam zaten benim olsun diye uğraşırım. Demek ki unutabilmişim. Hiç unutamadığım bir an hiç unutamadığın bir an. Bakıyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Birileri için böyle yaptın fedakarlık anları vesaire geliyor. Hiç benden beklenmeyen bir hareketle, hiç mahallede dayılanmamam gereken birisine böyle birisini korumak adına çıkıp böyle artistik yapmıştı falan. ''Ay ya yapma, canına mı vesaire, neye güveniyorsun?'' diye insanların kafasında soru işareti oluyor ama o anlık tepkilerin olduğu anlar karşındaki de zaten senden ne geleceğini beklemediği için o bir anda korkuyor zaten o da yapamıyor bir şey sana karşılığında. Tamamen psikolojik bir oyuna aslında bakarsan kafamızı bir anda oraya, o ana götüren, ya şu anlar o çok iyiydi falan ee, dedirten böyle çok nadir olay vardır. Onlarla böyle hafızamı zorlamam gerekiyor bulmak için. Ben ona çok adapte olabilmiş bir insan değilim. Mesela işte ikinizin şarkısı, işte ikinizin ilk buluştuğu yani, ilk gün giydiği kıyafet falan Bunlar hep tutulmuyor bellekte. Hemen siliniyor, hemen siliniyor. Bu önemsizleştirmek değil aslına bakarsan, ee, kişiyle alakalı bir şey diye düşünüyorum ben. O yüzden benim için böyle unutamadığım an çok yok. Hani şu an dışında unutamadığım bir yani. <gülüyor> yok, unutuyorum çünkü. Şimdiki soru. Dünyada 7 tane belgeli bir harika var. Herhangi bir gelip dese ki ''Ya kardeşim bir tane de sen söyle be 8. de olsun.'' Dünyanın 8. harikasını benim belirlemem Sen belirleceksin. Seni istiyoruz abi. Sen söyleyeceksin. Dünyanın 8. harikası nedir? O. <gülüyor> <gülüyor> o ne, ki? <gülüyor> ne olacak ya? Dünyanın 8. Sekizinci... Ben bilirim 7'sinin de harika olduğunu. Düşünmüyorum dersen biraz abartmış olurum. Ben böyle biraz fütüristim. Yani hani böyle gelecekte yapılmış veya yapılmış olması böyle hani di canım gerçekten bunu da yaptılar mı dedirtecek şeylere böyle harika gözünle bakıyorum. O yüzden bir insan olamaz dünyanın. Yani, yani zaten nasıl yapıldığını Hı -hı. az çok biliyorum. Şimdi ben sana bu 7 harikayı sayayım istiyorsan. Tabi lütfen. Örnek olarak ilk Keops piramidi. Babil'in asma bahçeleri. Çok güzel. görüntü, görüntü olarak çok güzel. Zeus heykeli, 12 metrekli evet. yüksekliğinde O da başamlı. Rodos heykeli, İskenderiye feneri, Halikarnas Karnas Mozelesi, başında şey olan Krab, Kral, Kral karısı ve, ve kızı Artemis tabanı, 120 yıl sürmüş tam 120, <gülüyor> bence <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi yani Becerememişler anladın mı yani 120 yıl uğraşmalarını severek biraz beceriksizliklerden <gülüyor> kaynaklı Mimarsinlerden önce, önce de soru olmuş muhtemelen Mimarsinler olsa ama yapıyor <gülüyor> Saygıdan dolayı onu onun listeye aldıklarını düşünmüyor musun? 120 yıl ne abi? Yani bir asır geçirmişsin, ne yapmışsın? Sadece mermerden ya? yapmışlar. İyi o zaman ben de toplayayım bütün bebe dişlerini, süt dişlerini ilk de gelen çocukların bütün hepsini bağış olarak topluyorum. Ondan bir heykel yapayım. E, ne oldu işte 120 yıl sürer de lan sürekli diş mi toplayacağım böyle oradan incik incik küçücük küçücük. Zamanı olan birisi bunu yapabilir şu an. Evet abi ben sanatçı değilim. Sanatçı olsam yaparım ama bence salakça. <gülüyor> Yapmasın istiyorsa. Şimdi Kiev piramidine tam 2.300.000 adet 2,5 ton ağırlığında taş koyulmuş. Kaç tane? 2.300.000 adet. Tanesi 2,5 ton. 2,5 ton. Şaka gibi. Bak buna mesela bence de harika. Şeylerini falan biliyorum içerisinde işte bir ışığın bir zamanda vurup bir ayı gösterdiğince artı curtu vesaire böyle ışığın geçmesi, içine girilememesi, girilince kaybolunması vesaire vesaire. İçindeki gizemin çözülememesi vesaire olayı çok mistik geliyor bana zaten o konu. Ama yani çok da başka bir varlığın gelip hadi size bir piramit yapayım de burada şey yaşasın dediğine çok inanmıyorum. Al koronavirüs. Şu an koronavirüs bütün bilim adamlarını öldürse ne yapacaksın? Bütün bilim adamları öldü ne yapacaksın? Susurdan başlayacaksın, bir daha öğrenmekle uğraşacaksın, vakit geçecek. Gerektiği kadar öğrenemeyeceksin, onu bildiği kadar bilemeyeceksin vesaire. Ben buna inanıyorum. Yani mayalar, inkalar, mısır uygarlıkları vesaire. Hani bu uygarlıkların zamanında çok büyük buluşlara imza attıklarına ve bu büyük buluşların zaman içerisinde belli kıyımlarla, belli salgın hastalıklar olur, savaşlar olur vesaire, bu gibi durumlar yaşanarak yok olmak evresine geldiklerine ve sıfırdan bir daha başladıklarına inanıyorum. Hani bir... Uygarlık kolu mayaların devamı olabilir ama mayalar kadar zeki olup ileriye götürememiş olabilir. Yani şimdi düşün abi hani bir uygarlıktan bahsediyorsun, milattan önce var bu uygarlık ve milattan önceki uygarlık sana gök gökbilimle ilgili senin bugün bulduğun bir şey söylüyor. Baktığın zaman o uygarlıkların bunu zamanında yapabilir olarak bakıp sonradan bir anda aptallaşmışlar gibi bakmak diyor. Yani bir gece yatarken şeylermiş, çok zekilermiş, sabah bu uyanmışlar ağızlarından sal yakıyor, beyin atmış komple falan gibi düşünüp o uygarlıkların resetlendiğini falan düşünmek lazım. 8. harika ne diye düşünürsek vesaire şu an yapılanların hiçbiri için şey diye bakamıyorsun ki hani bunu nasıl yaptılar diyor ama adam 10 metrekarenin üzerine 20 kat çıkıyor falan böyle İzmit'te var öyle bir tane bina. Örnek versem mesela Dubai'de 100 metrelik 90 metrelik binalar yapılıyor. Onlar hmm. 8. harika olamaz mı? Olamaz abi. Yani harika görmüyorum zaten o yüzden bu söylediklerimde şey hani Gerçekten yapmak için büyük nizami, bir hani saygıyı hak ettikleri için bence. yani Dünyanın sekizinci harikası daha yapılmadı. Bence dünyanın sekizinci harikası daha yapılmamış olandır. O bardaktaki yazı, yani anlamı nedir? Abi, geçenki bardağından çok farklı çünkü de çekti. E, geçenki bardağımız çok talep gördü. Bardak çok beğenilmiş izleyenler tarafından. Nereden bulabiliriz falan <gülüyor> şeklinde geyiği de döndü bunu İlk sponsorluğumuzu aldık o bardak geyiği sayesinde. Bence anket. Peki ne bu bence anket? Bence anket şöyle bir uygulama. Baya anket yapıyorsun. Telefon uygulamaları da çıktı sanırım. Telefon uygulaması var, internet sitesi var vesaire. Maille vesaire kaydoluyorsun. Anket yaptıkça para kazanıyorsun. Oturduğun yerden para kazanıyorsun. Ne yapıyorsun? Ankette sana sorduğu sorular var. Cevap veriyorsun vesaire vesaire. Doğru cevap vermen gerekiyor genelde ama bizde bu tarz şeylerde genel vesaire çok eğlenceli geliyor bize. Yani neslin erkeğin erkek kadın yapıyor. Kaç yaşındasın? 18 yaşında aslında 30 yapıyor falan böyle. Belli bir ödemesi var. Yani gerçekten para veriyor. Yani öyle bir oyun gibi değil. Anket başını değişiyor mu? Yani ankete göre para değişiyor mu yoksa hep aynı para mı veriyor? Şimdi anket uzunluklarına göre değişiyor. Peki nereden biliyorum ben bunu? Zaten ben bunu daha önce çözdüm. Bildiğin uygulamada daha önce çözmüşlüyüm durumlar. Minimum bir anket başı 3 lira para veriyorlar. Bayağı başarılı bir para. Baktığınız zaman örnek 10 tane anket çözdüm. En kısasının hani 3 lira olduğunu düşünürsen Hani 10 tane anket denk getirdim, 30 lira Allah bereket versin <gülüyor> dedirtecek böyle hani e, Kiminin sigara parası, kiminin... <gülüyor> duası. <gülüyor> <gülüyor> kiminin duası şeklinde Ama bence başarılı, neden? E çünkü anket zaten sürekli güncelleniyor, sürekli yeni anketler geliyor vesaire Bazı anketler çok daha e, fazla para veriyor vesaire Yani bence anket bardak sponsorluğuyla Yani çok başarılı bir sponsorluk bardağı Ben ba bardağı da çok beğendim yani Gerçekten baktığınız zaman üstünde sadece bence yazıyor <gülüyor> Ben beğendim bardağı yani ee, garip bir bardak. Ee, sonra mesela bu bardakla ilgili nereden satın alabilirim diye Bilmiyoruz. <gülüyor> yani bardağı nereden satın alacağız onu hiç bilmiyorum ama bence anket e, ben uygulama olarak yani mantık olarak çok başarılı oluyor. Nasıl olarak söylemek isteyeceğin benim sorduklara maricim? Vallahi söylemek isteyeceğim şey şu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nereden beğenecekler bu sefer? Burada. Evet bence. Buradan beğenecekler. Buradan. Bence. <gülüyor> Buradan abone, bir yerden abone olun. Biz bu videoları çekiyoruz vesaire. Yardımcı olmaktır, destek olmaktır. Abone olmak sırtınızda bir şey taşıtmıyor size. Veya işte, ne bileyim, para harcamıyorsunuz abone olduğunuz için. Ben o yüzden abone olmanızı istiyorum sadece. Başka bir olayı yok. Zaten sonuna kadar izlemeyen hiç kimse e, bu söylediklerimi duymayacak. Sonuna kadar izleyen de bunu duyduğu zaman onlar ricam bu kadarı yani. Daha fazlası değil yani. E, biz de atla deve her gün hadi bizi izle hadi bizi izle uğraşmıyorum yani. <gülüyor> Tamamla. Bu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bizimle tamel abi. Kavramız ciddi. Olayın ciddiyetini kavralım. Biz neredeyiz? Ya. Bu müptezel. Bak güzel kardeşim. Olayın ciddiyetini kavralım.